Arkadaşlar. Elhamdülillah, nailah binne rasulina Muhammedin ve sahbi Arkadaşlar bu hafta eee World Atlantisi ve bu eklentiyi kullanarak Word'da dipnot ve kaynakçı oluşturma hakkında bilgi vermeye çalışacağız. Şimdi Zotero programının indirilmesini, kurulmasını ilk dersimizde anlatmıştık. Şimdi Zotero programı kurduğumuz zaman otomatik olarak Word'un üst kısmına Zoterobe'ye bir sekme gelir. Onu tıkladığımız zaman burada e, dipnot ve kaynakçı eklemeyle ilgili 4-5 tane seçenek var. Birincisi nedir? Add Edit, Citation. Bu e, dipnot ekle veya dipnotu düzelt. Yani bu ne demektir? Biraz sonra uygulama yapacağız. İlk defa bir bilgiye dipnot eklerken de bunu tıklıyoruz. Daha önce tıklıyoruz. E, Eklediğimiz dipnotta bir düzenleme yapmak istiyorsak, yani ekleme, çıkartma vesaire yapmak istiyorsak veya bazı şeyleri düzeltmek istiyorsak, yine e, düzenleme yapmak istediğimiz e, dipnotu tıkladıktan sonra tekrar bunu tıklıyoruz. Ed, edit Bibliografi bu da. <gülüyor> bibliografi oluşturulmak istendiği zaman fareyle tıkladığımız yere bunu tıklayınca ne yapıyor? Dipnotlarda eklemiş olduğumuz adet. Kitapların otomatik olarak kurallara uygun, hangi stil seçilmişse ona göre <gülüyor> ne yapıyor? <gülüyor> otomatik kaynakçı oluşturuyor. Bu neye benziyor? Word'da otomatik içindekiler oluşturmak gibi. Burada başka ne var? Şimdi burada document preferences var. Bu ee, yani şey açıyor, daha sonra, daha önce size Zotero, buradan açtım, Zotero belge tercihleri, yani burada e, stil seteceğimiz yeri açıyor. E, buraya şöyle, daha önce nereden girmiştik buraya? Düzenle tercihler, Zotero'dan, e, buradan sonra alıntı yap dediğimiz zaman da burası geliyordu. Dolayısıyla. Demek ki stil seçme, hangi stili kullanacaksak onun seçme işini ne yapıyoruz? E, Zotero programından da yapabiliriz. Yani düzenle, tercihler, açılan pencereden alıntı yapıp tıklayarak bu pencereden seçebiliriz. Daha önce bunları görmüştük. Bu listede aradığımız stil yoksa ne yapıyorduk? Exitilendir'i tıklayarak e, Zotero'nun stil deposundan indirebiliyorduk ki İsnat normalde ilk etapta bu sık kullanılanlar içerisinde yok. Bunu bir defa mahsus indirmek gerekiyor. Yani Zotero'nun şu anda stil deposunda 10 bin'den fazla stil var. Bu artıya tıkladığımız zaman herhangi bir stil dosyasını bilgisayara da indirmek mümkün. Örneğin İsnat sisteminin sitesine gittiğimiz zaman burada. Bunlar e, bunun e, e, eklentisini orada da koymuşlar. Bir kişi oradan da indirebilir. Eğer biz bir eklentiyi daha önce bilgisayara indirmişsek o zaman eksitili indirden de onu kurabildiğimiz gibi artıya tıklayıp bilgisayarımızdan stilin olduğu yeri göstererek de kurabiliriz. Eksi nedir? Seçilen stili silmek istiyorsak bunu tıklarız. Evet, refresh yenile demek Türkçesi. Yani bu refresh'i nerede kullanacağız? Diyelim ki e, dip nokta, kaynakçada da hayatta bir eserin künye bilgisinde e, bir değişiklik yaptığımız zaman bir anlamda refresh demek en son yapılan değişikliğe göre düzenle oluyor bir anlamda. Çünkü diyelim ki buradan mesela Zotero'da diyelim şu kitabı ben kullandım ama baktım sonraki yazarın adında kitabın adında herhangi bilgi de fark etmiyor. Bir eksiklik var, yanlışlık var. Bunu düzelttim diyelim. Bunu düzelttiğim zaman, yani şöyle diyelim, Zotero'da yapılan bir düzeltmenin Word'a yansıması için ne yapmamız gerekiyor? Refleş'i tıklamamız gerekiyor. Unlink citations. Bu unlink citations demek, şimdi yani dipnotların Zotero'yla bağlantısını kestirmek. Yani şunu kastediyor, şimdi biz burada bir az büyüteyim, daha rahat görün. Şu anda bir dipnot ekleyelim. Ben bir şeyler yazdık, dipnot ekleyelim. Ne yapacaktık? Buradan et ve Edit'e basacaktık. Tıklayalım. Evet. Tıkladım. Şimdi arkadaşlar, ben de klasik pencere açıldı. Bu Zotero'nun varsayılanı bu değil. Biz baştan gidelim. Baştan gidelim. Size sıfırdan göstereyim düzenle, program ayarlarını düzenle tercihler tıklayarak yapıyoruz. Buradan üstten alıntı tıkladık. Sonra sözlük işlemcilerini tıkladık. Klasik alıntı ekleme iletişim kutusunu kullan. Eğer bunu seçersek arkadaşlar bir Add Edit Citation yani dipnot ekleme düğmesinin simgesini tıkladığımız zaman klasik pencere açılır. Bunu seçmezsek modern pencere açılır. Şimdi bunu kaldırdım ben. Normalde seçildi. Ben seçmiştim. Şimdi tıklayayım. Bak Modern pencere açılıyor. İşte bu çubuk gibi olana modern pencere diyoruz. Bu ayarı şuradan da sanırım yapabiliriz. Bakalım. Şimdi buraya geldik ya bir şey ekleyelim. Tamam. Şimdi buraya geldik. Biraz sonra zaten göstereceğiz. Şimdi bu modern çubuktan arkadaşlar Z'nin karşısında aşağı doğru üçgen simgesi var. Bunu tıkladığımız klasik görünüm var. Onu tıklayarak da az önce açılan klasik görüme geçebiliriz. Tabi Klasik görünümle modern görünümün farkı nedir arkadaşlar? Klasik görünümü tıkladığınız zaman sizin e, zaten bu Zotero eklentisi demek bu eklenti arkadaşlar programla birlikte çalışıyor. Dolayısıyla bunun çalışması için mutlaka Zotero'nun açık olması lazım. Bak ben şu anda bunu açtım. Kapatayım arkadaşlar. Kapattım. Edit ve Edit dedim. Bak ne diyor? Zotero ile diyor irtibat kuramadık diyor. Bunun çalıştığından emin olur ve tekrar denedir. Çünkü arkadaşlar. Buradaki düğmeler, Word'un özelliği bu düğmeler bir anlamda bizim bilgisayara kurmuş olduğumuz Zotero programına Word içerisinden ulaşmamızı sağlıyor. Yani bizim Word'umuzu ne yapmış oluyor? Bir anlamda Zotero'yu entegre etmiş oluyor. Şimdi ben tekrar Zotero'yu Zotero açayım. Açtım. Ondan sonra Evet açtık bunu. Şimdi tıklayayım arkadaşlar. Evet, diprotekleyi tıklayayım tıklar. Şurada diyelim bir ekleyeceğiz diyelim. Tıkladım, bak. Uyarı vermedi. Şimdi buraya geldiğimiz zaman arkadaşlar, şimdi klasik e, çubukla, modern çubuğun farkı nedir? Şimdi klasik çubukta bir eseri aramak için yazar veya da eser adıyla ilgili bir şey yazman lazım. Mesela ben diyelim, Karaman yazayım, Hayrettin Karaman'ın varsa arkadaşlar yazdığım. Bak burada o yazdığımın geçtiği eserler listeleniyor. Örneğin diyelim ki İslam'ın şurada görün meselleri. Eğer bunun, bu eseri arıyorsam, aradığım bu arkadaşlar. Bunu tıklıyorum. Şimdi geriye ne kaldı arkadaşlar? Bunun cilt ve sayfasını yazmak. Bu tek ciltse sayfa yazacağız. Sayfa yazmanın pratik yolu ne arkadaşlar? Örneğin direkt sayfayı yazıyoruz. Örneğin 13. sayfasını yazıp o p page yani sayfa kısmını kendisi ekliyor. Enter'a basıyorum arkadaşlar ve şurada görüyorsunuz şu anda bakın buraya ne yaptı? Bu eserin e, tip notunu ekledi. Şimdi arkadaşlar e, Zotero ile eklenen bir de ben şimdi evet şuradan ekledi. Karıştırmayalım. Şunu buraya getireyim daha rahat görelim arkadaşlar. Şöyle tamam şöyle yakın Şimdi arkadaşlar bir de ben Word'da şey ekleyeyim. Farkı göstermek için. Word'da da biliyorsunuz dipnot ekleyebiliriz. Başvurular dipnot ekle. Word'da tabii Word'da elle yazmam lazım. Zaten biz Zotero'yu niye önerdik? Çünkü dedik Zotero'da bir kaynak bilgisi bir kere girilir. Ondan sonra her yayında kullanıldığı gibi artık ee, Zotero'da tabii bir kaynağın ilk geçtiği yerde ikinci ve sonraki geçtiği yerde yazım kurallarını Zotero'yu kullanırsak o kendisi takip eder. Wordle 50 eklerse kendimizin yapması lazım. Şimdi arkadaşlar yazdım diyelim. Şimdi bakın bak bunu tıklıyorum bir de bunu tıklıyorum. Bakın Zotero ile arkadaşlar eklenen dipnotu üzerine tıkladığınız zaman kahverengi vurgu rengine boyanır. Bu şu demek yani bu e, dipnotun Zotero ile irtibatı devam ediyor demek. İşte bu Unleak Citation işte bu irtibatı kaldırmaktan. Bak şimdi ben tıklayayım arkadaşlar. Bak gitti. Burada uyarı veriyor. E, diyor ki eğer bunu yaparsan diyor. Çünkü burada arkadaşlar bir alan kodu var. Yani bizim görmediğimiz bir kod ekli buna. Bu kod sayesinde Zotero ile bizim bu dipnot irtibatlı. Zaten irtibatlı olduğu için biz Zotero örneğin bir değişiklik yaptığın zaman bilgi de bir şeyde otomatik buraya yansıyor. Bizi uyarıyor arkadaşlar. Eğer bunu yaparsan diyor artık bunu diyor, Zotero'yu hani refresh'e basıp da güncelleme yaptığınız zaman diyor, bunu diyor, şey gün, e, güncelleyemez diyor. Emin misin diyor? Şu an denediğimiz için tabii normalde bunu yapmak tavsiye edilmez. Tamam dedi ben. Ve bakın artık bu, Zotero ile kesildi. Ben burada artık istediğim değişikliği yaparım. Hayatta ben bu eserin örneğin arkadaşlar, şimdi ben bunu bulayım. Gereğim Zotero'ya, tıkladım. Onu bulamadık. Evet. Bu eseri niye bulamadık? Karaman yazalım arkadaşlar. Karaman. Evet. Şimdi tıkladık bunu arkadaşlar. Bir daha tıklayalım. ama Bak, şuraya tıkladım. Sayt içinde bir kod attı. Yani bunun tabii tam güncelleyimce biz geri alalım arkadaşlar. Geri alsak da ha, oldu. Tıkladık. İslam Hukuku grubunun kitabıymış bu arkadaşlar. Oraya bir gelelim. Şimdi niye bulmadım? Evet. Grubu tıkladık. Evet, şimdi buldu arkadaşlar. Bakın, örneğin diyelim ki ben bunu çoğaltayım. Eseri biliyorsun çoğaltadı ve deneme yapacağız da çoğaltalım ki diğerini bozmamış olduk Eseri çoğalttım. Tamam şimdi geldik arkadaşlar diyelim ki burada bu 2000 örneğin 1800 ben yanlışta 12 yazmışım. Bunu gelirim buradan. 18 yazayım e, artı koyayım düzelttim bilelim. Şimdi bunu yaptım arkadaşlar. Yalnız bu arada bakalım. Evet, 18 oldu. Şimdi tabii biz bunu çoğalttığımız için bunu bir güncellemeyelim bakalım. Refleştirdik de bunu ya Şöyle yapalım arkadaşlar. Çünkü biz bunu kullanmadık, bunu kullandık. Bunu mesela 2019 yapalım ben. Unutmayalım, biraz daha düzeltelim. 19 yaptım tarihini şimdi refresh diyeyim. Şuraya dikkat edelim. Bakın şu anda 2012 yazıyor. Refresh'e bastım. Acaba irtibatımı kestik diye mi öyle yaptı? Yeniden ekleyelim onu. Silelim arkadaşlar. Evet ekledik. Paraman dedik. Efendim tam seçtik bunu. Bak burada 19 geldi. 22 diyelim bastık. Şimdi bu 19 geldi arkadaşlar. Ben 19 yanlış yazdık denemek için. Şimdi 12 yapalım. 12 yaptık. Şöyle bastık kaydedildi. Evet. Şimdi refresh'e basalım. Bakın şu anda burada 19 yazıyor. Hatalı yazdım gördüm. Refresh'e bastım. Ve şu anda gördüğünüz gibi bunu 12 yaptı. Demek ki arkadaşlar, şimdi bu olabilir ki ben bu bilgiye daha sonra bir dipnot eklemek istiyorum. O zaman ne yapacağım? Çünkü bunun adı ne? Et Ed ve edit yani. Ekle veya düzenle, düzenle demek. Şimdi diyelim ki ben buraya bir kaynakta ekleyeceğim. O zaman ne yapacağım arkadaşlar? Bunu tıkladıktan sonra, yani hangi dipnota kaynak eklemek istiyorsam, onu tıkladıktan sonra ne yapıyorum? Et Ed ve edit'i tıklıyorum ve bu pencere açılıyor. Evet. Pencere açıldı ama niye onu seçmedi? Seçmesi lazım. Burada bir sıkıntı oldu arkadaşlar. Kaydedelim bunu. Evet. Yani normalde arkadaşlar bu seçili geliyordu. Şu anda gelmedi. Kafasını karıştı, karıştırıp daha ekleyelim. Başka bir nikmat Bu sefer İslam diyelim. Örneğin, yavancı bir kaynak olsun, önemli değil. Ekledik. Evet, şu anda bir sorun var diyor. Demek ki az önce arkadaşlar. Bazen tabii programdır, sorun oluşabiliyor. Kaydedelim, tekrar deneyelim. İslam dedik. Örneğin bunu seçtik. 11 dedik, enter'a bastık. Evet, şimdi buraya geldi. Arkadaşlar şimdi buraya 4'ü ekledi. Bu şundan kaynaklanıyor. Bu eserin bu eserin arkadaşlar benim eklediğim künye 4'ünün cilt olarak eklenmiş. Yani ciltli eser olduğu için. Eğer şöyle diyelim ciltli eserin Zotero'da künye bilgisi eklerken cilt kısmına 1, 2, 3, 4, 5 gibi bir rakam eklersek, cilt notu eklerken cilt kısmını yazmıyoruz. Biz direkt sayfa numarası yazıyoruz. Buradaki cildi bu ekliyor. Ama daha önceki derslerimizde Ahmet hatırlıyorsun değil mi? Şunu söylemiştim. Evet hocam. Ee, şunu söyledim. Dedim ki örneğin Serahsi'nin el mevcutu 30 cilt. Biz bunu Zotero'a iki türlü ekleyebiliriz. Bir her cildi tek tek ekleyebiliriz. Bu durumda ne olur? Bizim bu kaynak e, liste kısmını oldu? Çok şişer dedik. Ben bunu tavsiye etmedim. Ama tercih meselesi. Yani şu da olabilir arkadaşlar. Siz diyelim Zotero'nun birka birkaç cildini sık sık kullanacaksınız veya onlar bir cilt üzerine çalışma yapıyorsunuz. Bu gibi durumlarda cilt kısmını eklerseniz tabii yazarken cildi eklemenize gerek kalmaz ama e, Zotero'da cildi eklemek kolay. Nasıl kolay? Şu anda nasıl yapacağız? Diyelim ki gelelim buraya. Evet. Evet, şuraya arkadaşlar, şu anda bunda bir sorun oluşuyor. Ben anlayamadım normalde. Yani şimdi bunu tıkladığımız zaman, bu açılıyor ama o kaynağın seçili olması gerekiyor. Evet, şu anda normalde yapılan işlemi yapmıyor. Onu bunu anlayamadım, bunun gibi bir sorun geliyor. Şimdi bu kaynağa bir bakalım. Kaş çizmiş bunu bulalım arkadaşlar. Bakalım evet bak şu eser. Bak bunu girerken arkadaşlar cilt sayısı 4 buraya yazılmış demek ki mesela bunu sileyim ben cilt sayısını yazmayayım tekrar bunu ikinci bir dipnotta kullanalım arkadaşlar geldi. Bu sefer ne yapacağım ben? cildi 50 eklemem lazım ama buradan bildiğim kadar eklemiyor. Deneyelim. Buradan eklemiyor arkadaşlar. 50 cilt numarasını yazmak istiyorsak şimdi başka bir kurala geldik. Bulduk bunu. Seçtik. Buradan arkadaşlar klasik görünüme geçeceğiz. Ciltler bu klasik görünümde örneğin 3'e 25 şeklinde yazarsak bunu dipnotu ekler. Evet, burada arkadaşlar Word'la çalışırken bir sorun yaşıyor. Artık o sorun nedir Ben de tabii bilemiyorum. oluyor? Onun için. Evet, orada bir sorun oluştu dedi. Artık bu program bir şey. Bu gibi durumları yapmak lazım? Belki bir Word'u kapatıp açalım arkadaşlar. Word'u ve programı kapatıp açmak daha da olmuyorsa ne yapmak gerekir? Belki programı silip yeniden kurmak gerekir. Fakat ben geçen hafta bu işlemleri denemiştim derse gelmeden önce. Herhangi bir sorun yoktu. Ama tabii programda Zotero olsun, başkası olsun, Word olsun değil mi? Zaman zaman maalesef çeşitli problemler oluşabiliyor. Artık yapacak bir şey yok. Problemi yapabiliyorsak elimizden geldikçe gidermeye çalışmamız gerekiyor. Onun dışında yapabileceğimiz bir şey yok.